Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yılmaz uyandığında kendini Selva ve Burçin'in kurduğu tuzan ortasında bulur. Fakat bu durumu kabullenip kenara çekilmeye niyeti yoktur. Müzgar ise sevginin organize ettiği nişan kutlaması için hazırlık yapar. Gönül, Yılmaz'a ulaşmaya çalışırken Selva'dan duyacağı sözler nedeniyle, ta şok olur. Feride ve Yaman tam birbirlerine kavuşmuşken bu kez Umut'tan ayrılacakları vakit geldiği için kahrolurlar. Ancak eve gelen gizemli bir kadını onlara Umut'la ilgili çok önemli bir açıklama yapar. Asiye ve Zafer ise yaptıkları hain planı harekete geçirirler. Güzel, kaderin yanına giderek ona kaderin yaptırdığı hamilelik testinin sonucunu söyler. Duydukları nedeniyle, ahlak bullak olan kaderi zor bir seçim bekler.